Bu Cobalt marka e, sıvı seviye sensörü. Hem sıvı seviye sensörü de geçiyor hem sıvı ısı sensörü. E, yani kazanlarda veya herhangi bir üretim tesislerinde otomasyon olan PLC olan yerlerde yani ürünü kaç derece olduğunu otomasyon sistemine iletiyor. Bağlantı şekli çok basit. Bir artı kutubu var görüyorsunuz. Bir eksi kutubu var. Sadece artı artıya bağlanıyor. Eksi eksiye bağlanıyor. Yani otomasyondan gelen iki ucumuz var. Bu iki uç artı ve eksi olarak bağlantısı yapılıyor. Sadece bu şekilde bağlanıyor cihazın ön tarafı pasolu takılması gereken yere pasol olarak giriyor otomasyon PLC'den gelen artı ve eksi uçlar göründüğü gibi artı ve eksi uçları bağlantılı yapılıyor ve içerideki sıvının kaç derece olduğunu PLC otomasyon sistemine iletiyor yine bir Kobalt ürünü